Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar. Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili koçlar. Geçtiğimiz ay zorlayıcı enerjiler hakimdi. Özellikle Uranüs, Mars, Kuzey düğümünün ikinci elinizde ilerleyişi, değerleriniz, parasal durumunuz, harcamalarınız, kendi kaynaklarınız ve sahip olduklarınızla alakalı bir takım krize durumlar ortaya çıkarmış olabilir. Özellikle öngörülemeyen harcamalar, Kendinize sorguladığınız durumlar süreçte çok yoğun bir şekilde karşınıza çıkmış olabilir. Ancak yine de tabii ki yükselenize güzel açılar gerçekleştirdiği için siz nispeten daha sakin bir şekilde atlattığınız Ağustos ayını. Eylül ayı ise tamamen bir dinlenme, bir gözden geçirme gibi gözüküyor açıkçası. Merkür retro harekete başlayacak. Birçok gezegenin retro harekete devam ediyor. Ve Ekim-Kasım tutulmalarına bizleri hazırlayan bir ay olacak gibi gözükmekte. Eylül ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz Evet bu hatırlatma yaptıktan sonra bakalım Eylül ayında sizlere neler bekleyecek 5 Eylül tarihinde Venüs'ün başak burcu transiti başlıyor Venüs'ün başak burcu geçişiyle beraber özellikle sağlığınız gündelik hayatınız iş hayatınız İş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, yardımcılarınız, hayatınızda size yardımcı olan insanlarla alakalı pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çevrenizden destekler görebilirsiniz. Yeni bir işe girmek istiyorsanız bununla alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Biraz daha fiziğinize, görünüşünüze, imajınıza odaklanmak için belki bir takım diyet beslenme programlarına başlangıçta söz konusu olabilir. Bu süreçte özellikle beslenme rutinlerinizi gözden geçirmek oldukça önemli olacak gibi gözüküyor sevgili koç burçlarım. 10 Eylül tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 8 derece terazi burcunda retro harekete başlarken bunun ilk kısmını terazi burcunda kalan kısmını ise Başak burcunda gerçekleştiriyor olacak. Bu retro hareket sizin 7. evinizde başlayacak. Bu da özellikle ikili ilişkiler, kontratlar, sözleşmeler, evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, görüşmeler, danışmanlıklar evinizde. Demek ki bu dönemde özellikle siz sevgili koç burçlarının sözleşme yapmaması gerekiyor. Bir yere imza atmaması gerekiyor. Evlilik, nikah günü almaması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bunu sizin için söylüyorum. Bununla beraber aynı zamanda eski ilişkiler, eski kontratlar, eski görüşmeler, eski sözleşmeler çokça karşınıza çıkabileceği gibi mevcuttaki kontratlarda, ilişkilerde, ortaklıklarda bir takım sorun ve problemler varsa bunları da çözmek adına yine Eylül sonuna kadar bir çabanız olacak, görüşmeleriniz olacak, konuşmalarınız olacak, zihniniz bu konulara fokuslanmış bir vaziyette olacak gibi de gözüküyor. 10 Eylül tarihinde Balık Burcunda bir dolunay var. 17 derece Balık Burcunda meydana gelecek. Bu dolunay ve Neptünle kavuşumda önemli bir dolunay. Sizin 12. evinizde etkili olacak ve uzun zamandır Neptün 12. evinizde aslında kendi Güçlü olduğu bir evde ve güçlü olduğu bir burçta. Dolayısıyla sizin bu süreçte sezgileriniz çok arttı. İlahi sistemle olan bağınız çok arttı. Bununla beraber geçmiş anılarınız, bilinçaltınız, belki bilinçaltı temizliği gibi çalışmalarla kendinizi şifalandırıyorsunuz. Bazen yanılsamalar, bilesizlikler hakim olsa da ciddi bir şifalanma sürecinden geçiyorsunuz. İşte bu dolunayla beraber şifalanmayan yerler kaldıysa bunlar açığa çıkıyor gibi gözüküyor. Özellikle burada artık bir takım kararlar alıyorsunuz. Bir şeyler değişmeli, bir şeyler farklılaşmalı. Bunlara odaklanmaya başlıyorsunuz. Neyi değiştirmeliyim? Hayatımda düzgün gitmeyen ne var? Bunlarla alakalı bir takım farkındalıklar oluşacak. Ve, e, Dolunay açılarına baktığımız zaman özellikle e, Uranüs ve plütonun da desteğini görüyoruz yani gökyüzünde dolunayla beraber bir uçurtma açık kalıbı oluşuyor bu güzel ve destekleyici bir görünümdür e, burada özellikle Uranüs ve plütonun desteği kariyer hayatınız kariyerinizde elde etmiş olduğunuz gelirler Maddi kazançlarınız belki işinizle alakalı yeni fikirler noktasında sizi sistemsel olarak destekleyecek. Yani bir iş arayışı içerisindeyseniz bir şeyleri kaybettiğinizi düşünüyorsanız hiç beklemediğiniz yerlerden farklı fırsatlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz esasında. Bunlarla alakalı da gökyüzü pozitif bir şekilde çalışacak gibi gözükmekte. Evet devam ettiğimizde 16-17 Eylül tarihlerinde Venüs, Mars karesi ve Güneş-Neptün karşıtlığı aktif olacak. Venüs 14 derece Başak Burcundayken Mars 14 derece İkizler Burcunda. Güneş 23 derece Başak Burcundayken Neptün de 23 derece ba Balık Burcunda. Burada Başak Burcu teması yani 6. ev vurgusu yoğun bir şekilde kendini gösteriyor. İş hayatınız, sağlığınız, kariyeriniz, çalışma arkadaşlarınız... Sorumluluklarınız, mücadele etmiş olduğunuz her türlü alan gündelik rutinlerinizle alakalı bir takım sıkıntılar ve krizler açığa çıkabilir. Bazı yanlış anlaşmalar, tartışmalar, iş ortamında yaşanabilecek problemler ortaya çıkabilir. Bununla beraber sağlığınızla alakalı özellikle rutinlerinizden kaynaklı belki uykularınıza dikkat etmiyorsunuz. Belki beslenme düzeniniz çok değişti. Bunlarla alakalı bir takım aksaklıklar varsa bu dönemde artık yüzeye çıkabilir gibi gözüküyor. Ancak akabinde... 19-20 Eylül tarihlerinde e, süreç biraz daha pozitif yöne doğru ilerleyecek. Bu 16-17 Eylül tarihindeki e, zorlayıcı etkileşimleri 19-20 Eylül tarihinde farklı alanlardan şifalandırabiliyor olacağız. Güneşin Plüto ile üçgeni ve Venüs'ün Uranüs ile üçgeni özellikle e, Güneş 26 derece başak ve Plüto 26 derece oğlak burcundayken Venüs 18 derece başak ve Uranüs de 18 derece boğa burcundayken burada özellikle parasal durumunuz, kariyerinizle alakalı edinimler, üstlerinizle, otorite konumundaki kişilerle olan ilişkileriniz, kazançlarınız, iş hayatından elde etmiş olduğunuz menfaatler, pozisyonunuz, görev tanımınız, belki bir terfi gündemi, belki bir zam gündemi ile aslında 16 Eylül'deki etkileşimler şifalanabilir gibi de gözükmekte. 23 Eylül tarihinde Güneş'in terazi burcu geçişi kesinleşiyor. Güneş'in terazi burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca odağınız biraz daha ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, kontratlar ve anlaşmalar odaklanacak gibi gözükmekte. Bu etkilerle beraber karşınızdaki muhatabın etkisi daha çok artacaktır. Ona göre davranmanız gerekecektir. Onunla bir yola girmeniz gerekecektir. Benden ziyade biz enerjisini daha çok çalıştırmanız gereken bir sürecin başlangıcına işaret etmekte. 24 Eylül tarihinde Venüs-Neptün karşıtlığı kesinleşiyor. Venüs 23 derece başak burcundayken Neptün de 23 derece balık burcunda bulunacak. Bu karşıtlık yine 6 ve 12. ev akslarını tetiklemekte ve bu aksların tetiklenmesiyle beraber özellikle bir takım sırlar, bir takım gizli konular, beraber çalıştığınız, aynı işi paylaştığınız insanlarla alakalı gerçeklikler, belki gizli aşklar, gizli meseleler, gizli parasal gündemler de açığa çıkabilir. Bunlarla alakalı bir takım gerçeklikler veya yanılsamalar bu süreçte çok aktif bir şekilde kendisini gösterebilir gibi gözükmekte. 26 Eylül tarihinde Terazi Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay 2 derece Terazi Burcu'nda meydana gelecek ve bu yeni ay aynı zamanda retro Merkürle kavuşuyor ve Venüs'te de oldukça yakın bir konumda tam karşıda Jüpiter var ve yine gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı aktif bir halde gözükmekte burada bu yeni ay ile beraber Evet yenilikler taze girişimler taze başlangıçlar söz konusu olsa da Aynı zamanda e, ikili ilişkilere dair geçmiş meselelerin yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olacak. Çünkü ortada bir retro merkürümüz var. Özellikle eski bir ilişki tekrar gündeme gelebilir. Mevcuttaki ilişkinizdeki eski problemler tekrar masaya yatırılabilir. Bir sözleşme, bir kontrat varsa bunun maddeleri tekrar değerlendirilebilir. E, yeni bir durum var ancak eskiyi yeniden onarma ve tamir etme şeklinde düşünülebilir. Tabi burcunuzdaki Jüpiter'e baktığımız zaman... Biraz sert bir açı gönderdiği için abartılı söylemlerden, abartılı vaatlerden, ben hallederim, ben yaparım, ben en iyiyim gibi tavırlardan uzak durmanız gerekecek çünkü Burada Merkür Retrosu ile beraber bunları halledebileceğinizi veya çözebileceğinizi düşünürken retro bitiminden sonra bu büyük gerçeklikle baş başa kalıp biraz sorumluluk ve yükümlülüklerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle bu yeni abartılı söylemlerden hayal aleminde yaşamaktan uzak durmamız gerektiğini gösteren etkileşimleri taşımakta. Burada Uranüs ve Plüton'un da çok güzel destekleri olacak yeni aya esasında bakıldığı zaman. Bu bağlamda özellikle kariyeriniz, maddi durumunuz, geleceğinizle alakalı kararlar, e, kariyerinizle alakalı gelişmeler, e, bunları şifalandırmak adına atılacak yeni hamleler, adımlar noktasında da destekleyici olacaktır. Yani belki beklediğiniz yerden olmasa da farklı kanallardan bir takım destekler görebileceğiniz etkiler hakim gibi gözükmekte. Ayın sonuna geldiğimizde ise Venüs e, terazi burcuna geçiyor. 29 Eylül tarihinde Venüs'ün terazi burcu geçişi aktif hale geliyor ve Ekim ayında da Venüs'ün terazi burcundaki seyrine şahitlik edeceğiz. Venüs bir terazi burcunda güçlü bir konumda biliyorsunuz ve sizin 7. ayınızın yöneticisi kendi yönetici olduğu eve girecek ve bu bağlamda özellikle aşk, ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, her türlü kontrat, danışmanlık, açılacak davalar, sözleşmeler ve vaatler aynı zamanda karşınızdaki kişilerle alakalı çok güzel gündemler aktif. Burada muhataplarınız her zamankinden daha anlayışlı hoşgörülü olabilir. Bir şekilde sizinle uzlaşıdan yana olan, size sevgi gösteren, sizinle ilgilenen birliktelikler ortaklıklar içerisinde de bulabilirsiniz kendinizi. Evlilikler için ortaklıklar için güzel zamanlar her ne kadar Merkür Retro'da olsa belki de mevcuttaki ilişkileri şifalandırmak adına güzel şans ve fırsatları da size sunacak. Etkileşimler aktif olacaktır. Daha ziyadesiyle Ekmay'a itibariyle.